Merhaba arkadaşlar, bugün yeni aldım. Telefon elime ulaştı. Beraber açmak istedim. LG V30 Plus. Beraber açalım. İçinde neler var, neler çıkıyor, hepsine bakalım. 128 GB V30 Plus Türkçe karakter uyumu olduğunu belli ediyorlar. Logoları var. Evet. Hologramlarını kesiyoruz. Bakalım nasıl telefon çıkacak karşımıza. Zor bir telefon. Evet. Garanti belgesi mevcut. Temizleme bezi. LG marka. Ve telefon burada. Gayet güzel. Teklana benziyor. İçinde i̇şte jelatini var. V30 Plus. Evet. Sim kart çıkartmak için iğnesi. Kullanma kılavuzu hem Türkçe hem İngilizce LG V30 Plus LG H930G İçinden şarj aleti çıkıyor LG'nin orijinal USB kablosu miş evet kulaklığı çıktı evet, gayet güzel buralar bez sarmalı sonrasında da normal kablosu var artı eksi ses açma kapımı ve on off tuşları var bu da kulaklığın yedekleri. Telefonu çıkartıyoruz. Çok ince ve şık bir tasarımı var. Silver, gümüş rengi. Buradan açılıyor muhtemelen. Evet, hep beraber açtık. Yan taraflarda ses artı ve var. Onun dışında kulaklık girişi var. Hoparlör ve şarj olan yeri. Hoş geldiniz. Evet, Türkçe... Evet, hoş geldiniz Türkçe'ye. Aciler'e basıyoruz. Sim kartı takmamızı istiyor. Atla diyorum. İnternet balansını ayarlayacağız. Evet, internet ağlarını filan ayarladıktan sonra ileri tuşuna basıp tekrar e, kullanılabilir hale getiriyorsunuz. E, buradan açma-kapama düğmeleri var. Buraya bastığınız zaman... Gördüğünüz gibi kapanıyor ve tekrar buradan basarak açabiliyorsunuz. Geniş ekran çekimi için çok iyi olan bir kameraya sahip flaşı var. Böyle bir telefon. Tavsiye ederim. İyi günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.